Herkese selamlar ben astrolog Arif Aydın. Satürn balık burcundaki seyahati 3 yıl sürecek ve ikizler burcu bu seyahatten nasıl etkilenecek? Evet değerli izleyiciler ikizler burcu Satürn balık burcundaki seyahati nasıl etkileyecek? Bugün bunu hep birlikte ele alacağız. Değerli arkadaşlar yeni bir bölümden herkese selamlar. Bildiğiniz gibi Satürn'ün burçlara olan etkisini ayrı ayrı ele alıyoruz. 3 yıllık bir zaman zarfı baya da uzun ve bu uzun zaman zarfı siz değerli ikizler burçlarını nasıl etkiliyor? Çünkü uzun zaman demek sizin için sıkıcı bir zaman dilim demek. Siz de çabuk sıkılı verdiğiniz için bakalım bu sıkılmalar sizin hayatınızın hangi alanlarında sizleri sıkıp bunaltacak. Çünkü biliyorsunuz ki Satürn girdiği yere ne yapıyordu? Kısıtlamalar getiriyordu. Orada bazı sorumluluklar yüklüyordu. Of yani kocam kurtulamayacak mıyız bu balık şeyinden Satürn transitinden kurtulamayacaksınız. Çünkü Satürn demek sizin bir iş oluş ve fiiliyatla alakalı hayat planına ön plana çıkarabileceğiniz konuları size gösterecek. Eğer bir enerji Gerçeklik kazanabilmesi için Satürn'ün sizi zorlaması adı altındaki bu enerji ihtiyaç vardır değerli arkadaşlar. Ve Satürn bize hayatımızda sorumlulukları, direnç yaptığımız konuları, direndiğimiz alanları ve bu alanların bize daha sonraki dönemlerde getirilerini özellikle yansıtacaktır. Arkadaşlar bildiğiniz gibi herkes çalışıyor. Kariyer planı var. iş oluş, mutlaka bir ne yapıyorduk? E, hayat planımız vardı ve bu hayat planımızda herkes e, kariyerimizde ilerlemek para kazanmak yani dünyada birazcık bu alanlara çok fazla eğilim gösteriyorduk ve işin açıkçası söylemek gerekirse şu anda bu tabloda da gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar bilin bakalım Satürn sizin kaçıncı evinize gelmiş işte tam buradaki balık burcu olan sizin 10. evinizde sizde bir Satürn transiti gözlemekte ve 10. ev tabii ki sizin kariyerle ilgili Hayatınızdaki mc noktası ve hayatınızda ulaşmanız gereken alanlarla ilgili bölüm değerli arkadaşlar. Evet ve bu 10. evin konularına baktığımız zaman neler olabilir hocam bunlar diye baktığımız zaman tabii ki iş meslek ve kariyer ve sizin toplumdaki saygınlığınızla alakalı bir bölüm arkadaşlar. Eyvah hocam o alanlarda bize bir durum mu var yoksa evet var eller ne der diye düşünüyordunuz. Tabii düşünenleriniz var. İşte eller ne der konusu burada ön plana çıkıyor. Özellikle arkadaşlar geriye dönük son 3 yılda kariyerini geliştirmek adına kendi bilgisini ve ilmini geliştiren ikizler burçları bu dönemde bunun ecrini alacak. Çünkü öğrendiği o bilgileri meslek haline getirip para kazanma yolunda adımlar atacak. Ama son 3 yılda bunu gerçekten öğrenmeyip Aa işte Dunning-Kruger sendromu yani cahil cesareti sendromuyla ben bunu yapıyordum ediyordum işte şu kadar basitmiş ya bu falan filan dedildiği zaman ya da böyle düşünüldüğü zaman bu durum ona e, 10. evdeki Satürn'den mütevellit işsizlik olarak ya da işten ayrılması ya da işten e, ne bileyim işte atılması ya da buna benzer ters etkilere sebep olacaktır. Çünkü Buradaki 10. evdeki Satürn size çalışma konusunda, iş hayatı konusunda sorumluluk öğretecek ve savsaklamayı ve boş vermeyi kesinlikle diyecek. Yapmaman gerekiyor diyecek ama hangi ikizlere diyecek? Bak orası da önemli. Yükselen ikizlere diyecek. Bak bunları karıştırmayın lütfen. Tamam mı? Evet, yükselen ikizlere ne yapacakmış? Çalışmayı öğretecek. Sorumluluk almayı hatta geri geldiğinde robotvari bir çalışma olarak bunu ona öne, e, ortaya koymanızı isteyecek. Hocam soluk alamayacak mıyım? Hayır. 3 sene böyle bir tedrisattan geçeceksin ama 3 senenin sonunda artık bu işin Gandalf'i Akşemsettin'e haline geleceksin sevgili ikizler. <gülüyor> Çok pardon. Evet şimdi burada baktığımız zaman dedik ki 10. ev kariyer. Bir bakalım bakalım notlarımızdan sizler için neler var değerli ikizler. Evet İkizler Burcu'nun arkadaşlar Satürn'ün bu balık burcundaki seyahati bu kişilere en fazla hangi alanda etkilecek yani İkizleri yaratıcılık ve hayal gücü ve duygusal farkındalıkla ilgili birlikte ve daha fazla derinlik aramaya yönlendirebilir. Bakın burası çok önemli artık diyor ki yüzeysel bilgiden daha derin bir bilgiye geçmen gerekiyor özellikle de çalıştığın işle alakalı. Görü, gördüğünün yanı sıra bu görünen köyün bir de arkasına bir derinlik var diyor. İşte o derinliği öğrenmen için sana orada satürn geliyor. Ve kurallarla disiplinlerle çalışacaksın diye geliyor. İkizler Burcu'ndaki kişilerin özellikle sanat, müzik, yazı ve diğer yaratıcı alanlarda da bu alanlarda çalışanlar bu süre zarfında yeni bir şeyler üretmek için daha disiplinli ve azimli olabilirler. Ancak Satürn aynı zamanda disiplin, sınırlama ve kısıtlama gezegeni bunu söyledik ve İkizler Burcu'ndaki bu kişiler Satürn'ün bu kısıtlamalarını çok net hissedebilirler çünkü zaten çabuk sıkılıyorsunuz ve bazı zorluklarla da bu 3 yıllık zaman zarfında karşılaşabileceksiniz. Bu süre zarfında iş, kariyer hedefleri için daha fazla çalışma gerektirebilir ve bu nedenle özel hayatınızı biraz geri plana atmak zorunda kalabilirsiniz ayrıca. Bu süre zarfında daha fazla sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz ve zorlu kararlar vermeniz gerekebilir. Niye özel hayatınızı geri plan atıyorsunuz sevgili ikizler? Çünkü iş iş iş hemen yani şeyin ucundasınız yani buna dikkat etmeniz gerekiyor. İkizler Burcu insanları genellikle çabuk değişken bir yapıya sahip biliyorsunuz ve bu değişkenlik beraberinde sıkılganlıkla doğuruyor Ve Satürn'de balık burcu seyahatinde onları daha sabırlı ve daha kararlı ve daha azimli hale getirmeye çalışacak. Aynen yani azimle ne yapan ne yapar <gülüyor> sevgili ikizler yani azmi öğretecek yani size. Bu süre zarfında uzun vadeli hedeflere odaklanmak ve düzenli bir çalışma rutini oluşturmak ikizler burcundaki kişiler için ciddi anlamda faydalı olacaktır. Bundan çıkarmanız gereken sonuç... Öyle işte sabah kalktım bugün işte şunu mu yapsam bunu mu yapsam değil. Dünden planını yapacaksın diyor. Evet 10. evdeki etkilere baktığımızda da bunları böyle madde madde incelediğimizde arkadaşlar. Birinci maddemiz kariyerde disiplin ve kararlılık olmak zorunda. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Satürn Balık Burcu'nda seyahati ikizler, i̇kizler Burcu'ndaki kişilerin kariyerleriyle ilgili daha disiplinli ve kararlı bir yaklaşım benimsemelerini gerektiriyor. Bu dönemde daha fazla sorumluluk azim gerektirebilir. İkizler Burcu işlerinde daha fazla çalışmak ve hedeflerine ulaşmak için uzun vadeli planlar yapmak zorunda kalabilir. Bana, bazıları bana diyor hocam sen çok gerçek konuşuyorsun biraz böyle umutvari konuş falan yani ne diyeyim ben size sıkı sıkı çalışacaksın bu kadar devam ettiğimizde sınırlamalar ve kısıtlamalar ikinci maddemiz arkadaşlar bu arada bunlarla alakalı notları astroarif.com'da okuyabilirsiniz arkadaşlar satürn sınırlamalar ve kısıtlamalar bununla karşılaşmak ve sınırlamalarla birçok yani ikizler burcu bu dönemde karşılaşacak ve yine fırsatlar ee, ya da böyle şapkadan tavşan çıkacak gibi olan olaylar vardır ya. İşte bu dönemde sizlere şapkadan tavşan çıkmıyor. Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Ne kadar ekmek o kadar köfte çıkıyor. Yani emek verdiğiniz şeylerin meyvelerini alabileceğiniz bir dönem geliyor. Yani 3 çalışırsın 3 alırsın. 3 çalışıp 13 alma devri bu dönemde kariyer noktasında biraz sıkıntılı sevgili ikizler. Ama Bundan önceki 3 senede bilgini, ilmini geliştirdiysen bu durum senin için değişebilir. Ama çalışma performansın ve disiplinin değişmeyecek. Bu dönemde mutlaka sabırlı olmak ve azimli olmak kariyer hedeflerine ulaşmak için en önemli anahtar olacak ikizlerde. Yaratıcılık ve özgünlükle alakalı da arkadaşlar bu 3 yıllık Satürn'ün balık burcundaki seyahati 3 yıl sürecek ve bu dönemde Kariyerli, kariyerinizde daha yaratıcı ve özgün olma fırsatları da sunabilir. Yani belli bir rutinde değil, yaptığınız işe daha yaratıcı fikirler katabilme potansiyeline sahip olacaksınız. Çünkü derinlikli bir görüş ortaya çıkacak. Yani yatacaksınız, rüyanızda böyle açılımlar olacak. Şunu şöyle mi yapsam, bunu böyle mi yapsam şeklinde. Ve bunlar da sizin işinize yaratıcı fikirler olarak ne olacak? Yansıyacak. Kariyerinizde daha cesur adımlar atarak kendinizi daha iyi ifade edebileceksiniz. Çünkü bu planlamalar size yol suya elektrik olarak da geri dönüyor. Ve işler, işinizde daha anlamlı, daha tatmin edici projeler üzerinde çalışacaksınız. Ve işin en önemli boyutu balıktan mütevellit duygusal derinlik 4. maddemiz. Balık burcunda seyahat ederken ne olacaktır? Duygusal derinlik konusunda ciddi anlamda vurgular yapacak. Bu dönemde İkizler Burcu kariyerlerinde daha fazla duygusal zeka ve öz farkındalık geliştirebilirler. İşlerinde daha empatik yani yaptığı işte karşısındaki kişinin yerine kendisini koyabilecek ya da bir başarıyı görecek. Bu adam bunu yapmak için ne yapmış diyecek ve kendisini orada hayal edecek. Ben bunun bir tık ötesini yapabilir miyim diyecek ya da nasıl yaparım diyecek. Ve bu şekilde işlerinde daha empati bir yaklaşım benimseyebilecek ve daha etkili bir şekilde liderlik edebilecek yaptığı kişilere. Şimdi bazı burçlar vardır bunlardan e, yönetici ya da lider olmaz bazıları vardır olur ama benim her zaman size söylediğim bir şey var şu anda ekranda gördüğünüz gibi sizin bir tek burcunuz yok sizin 12 tane burcunuz var. Şimdi Satürn balık burcuna geçti hocam bu sadece balıkları mı ilgilendiriyor tabii ki de değil kimi ilgilendiriyor bak ikizler burcunu konuşuyoruz ikizler burcunda 10. evi balıkmış anladınız mı ne demek istediğimi İşte o yüzden de her zaman için bir doğum haritası analize arkadaşlar şarttır. Ve arkadaşlar doğum haritası analizi almak isterseniz şu anda ekranda gördüğünüz 0543 20 90 444 nolu whatsapp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Ve astroarif.com'dan ne yapıyorsunuz daha buradaki bilgilerin veya da daha derin bilgileri öğrenebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar konumuza geri dönecek olursak balık burcundaki bu ikizlere satürn transitin ikizlere nasıl etkilerine bakacak olursak en önemli noktalardan bir tanesi arkadaşlar saygınlık kazanmak. Yani saygınlık kazanmak ne demek? Satürn'ün balık burcundaki seyahati arkadaşlar ikizler burcundaki kişilerin işlerinde daha fazla saygınlık kazanmalarına bir fırsat olacak. Neden? Çünkü sizin oradaki sorumluluk algınız. Bu adam bu işe eğildiği zaman tuttu mu kopartır işte elini attığı zaman bu adam bu işi bitirir diyecekleri bir kişi haline geleceksiniz. Ve sizin bu işteki ciddiyetiniz, kariyerinizi yaparkenki ciddiyetinizi ortaya koyduğunuzda ne demişler? İşi insanın aynasıdır. İşte sizin işiniz aynanız olacak ve burada sizin de kariyeriniz noktasında ve aynı zamanda da bu kariyerle işe olan eğiliminizi sizin saygınlığınızı artıracak arkadaşlar. Bu dönemde kariyerde daha yüksek bir seviyeye ulaşmak için Ciddi anlamda çaba harcamanız gerekiyor. Bundan dolayı da kendinizi geliştirerek iş yerinde veya toplumsal alandaki konumlarınızda daha fazla saygınlık kazanacaksınız. Ve arkadaşlar son madde çok önemli. Sizler için çok önemli. Uzun vadeli hedefler. Yani bazılarınız hayatı günlük yaşıyordu. Nerede akşam orada sabah. Bazılarınız da işte ya bir haftalık planlar 3 aylık dünyaya bir daha mı geleceğiz. Dünya kime kalmış filan diye düşünüyoruz ama artık o kadar da değil. Başka durumlar var arkadaşlar. Biraz da uzun vadeli düşünmeniz gereken bir durum. Neden? Uzun vadeli hedefler sizi bu Satürn transiti uzun vadeli hedefler koymaya teşvik edecek. Mesela diyeceksiniz ki: "Hocam ben bir işe giriyorum. İşte bir hafta boyunca yatırım yaptım. İşte ikinci hafta ben bundan meyveyi alırım." Öyle değil. 3 yıl boyunca yatırım yapmanız gerekecek ve 3 yıldan sonra siz bunun meyvelerini toplamaya başlayacaksınız. Kısa vadeli işlerin getirileri de kısa olur. Uzun vadeli işlerin va uzun vadede getirileri çok daha iyi olabilir. Bu yüzden de Satürn burada size daha uzun vadeli yani yarın bir gün ne olacak, emekliliğimle ne olacak, e ben baba olduğumda ne olacağım, ben ana olduğumda ne olacağım gibi noktaları da size ne yapacak hatırlatacak. Şimdi 3 günlük e kar için ya da 3 lira kar için e değil, Uzun vadeli 15 lira kar etmenin yollarına baktıracak. İşte bu da size sabır ve inat olarak gelecek. Ve bu sabır, inat ve bekleme ile alakalı problemlerinizi ortadan kaldırmaya teşvik edecek. değerli e, ikizler. Bu dönemde ikizler burcu daha yapmış olacak? Kariyeri ile ilgili daha uzun vadeli planlar yapacak. 3 yani gün bir yerde çalışırım, 5 gün bir yerde çalışırım, günü kurtarırım olayı aslında bu dönemde sizin için uygun değil. Evet Baktığımız zaman işte bu ekranda gördüğünüz arkadaşlar 10. ev sizin kariyerle alakalı durumunuz ve burada buradaki bu satürn arkadaşlar böyle gidecek. Ne yapıyor? Buradaki alanda transitlerini yapacak ve güm güm güm güm güm, güm size e, özellikle 10. evinizde bakın bir gezegen varsa orada ciddi bir durum oluşacağının sinyalini veriyor. Evet. değerli arkadaşlar Kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Abone ol butonunun yanında hemen bir e, tümünü diye bir işe çam var. O tümüne basarsanız ne yapıyor? E, yeni videolarımdan sizi doğrudan haberdar ediyor. E, dediğim gibi astroarif.com'da daha fazla bilgi edinmek isterseniz bakın. Doğum haritası analizi almak isterseniz de şu anda ekranda görmüş olduğunuz 543-2090-444. Ne olur WhatsApp hattımızdan bizimle temasa geçebilirsiniz. Evet bugün sizlerle Satürn balık burcu transitinin ikizler burcuna etkisini konuştuk. Ve bu 3 yıllık bir transit öyle bir günde bitecek bir olay değil. Ve e, ne yapacak? Satürn bir ileri geri hareket yapacak. Bir sürü şeyi etkileyecek. Özellikle Mars balıkta olanlar ya da işte Satürn transiti aldığınız yerlerde gezegenleri olanlar ya da işte Satürn transiti aldığı alanlarda kare açı alanlara. Bunlar sizin hayatınızda önemli noktalarda sıkıntılar oluşturabilir. Ve sizin de bu dönemde gelecekle alakalı planlarınız varsa mutlaka bir danışmanlık sizin için güzel olabilir. Ben astrolog Arif Aydın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim değerli arkadaşlar. Bundan sonraki bölümlerde, sonraki burçlarla alakalı da bu Satürn transitlerini Plutokova transitlerini hepsini konuşuyor olacağız. Kanalıma Geldiğiniz ve videolarımı paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.